Selam terazi arkadaşlarım ben Şengül adaletin terazileri nasılsınız iyi misiniz ah bir türlü adalet yüzlerine gülmemiştir ama onlar adaletin terazilerilerdir bambaşka da severim kendilerini sevgili adaletin terazileri olan terazi burcu arkadaşlarım İnşallah iyisinizdir arkadaşlarım sizler için 30 Ağustos'a kadar Şöyle aşıklar açılımı yapacağım ama öncesinde efendim yeni kanalımdan malumunuz usulen söz etmek durumundayım değil mi tanıtımını yapmak durumundayım yeni kanalım olan çay falı aşk hayatınız kanalıma efendim sizleri aboneliğe bekliyorum oraya davet ediyorum buraya da davet ediyorum benim olduğum her yere sizleri davet ediyorum benim güzel teraziciklerim güzel yürekli insanlar Çayfalı aşk hayatınız sadece aşk hayatınızı ele alacaktır 12 videomu yükledim sevgili arkadaşlarım 12 videomu yüklendi 6 aylık yükledim tabii ki Temmuz'dan alalım 5.5 6 aylık falan öyle farz edelim Aralık ayına kadar yeni yıla kadar sevgili arkadaşlar gereken neyse çekilmiştir hem çayına baktım hem tarot olarak açılım yaptım geniş kapsamlı açılımları tamamladık videolar yüklendi sizlerin aboneliğini izlemenizi öneriyorum sizleri kanalıma davet ediyorum sizleri seviyorum güzel insanlar buraya da davet ediyorum her yere her yere sizlere davet ediyorum sevgili teraziciklerim benim Efendim bir an önce işime dönebilirim şöyle söyleyeyim ben sizlere 30 Ağustos'a kadar aşıklar açılımı yapıyorum aşıklar açılımı derken sevgili arkadaşlar kalbinizde olan Hani derler ya aklındaki kişi ya aklınızdaki kişi kalbinizdeki kişi bunlar aynı kişi o ayrı bu ayrı yok ha aklındaki ha kalbindeki aynı kişi sevgili arkadaşlar ben ne diyorum aşıklar açılımı benimkinin adı aşıklar açılımı şimdi sizin aşık olduğunuz sevgili terazi arkadaşlarım aşık olduğunuz kişi ne düşünüyor hayalindeki kişini Nasıl bir partner hayal ediyor nasıl aşk istiyor nasıl aşk hayalinde var aşk sevgi evlilik vesaire tabi burada sizlere ait kart yok biz kendimizi biliyoruz önemli olan karşımızdaki ne düşünüyor ona ait parçaları koyacağız buraya bakayım hayali neymiş düşünce duyguları nedir hayata bakışı ne hayaller ne nasıl partner istiyor derken hmm, köklü kuruluş isteyebilir bakacağız bakacağız canlar. Şöyle bir miktarcık karıştıralım. Evet ardından benim sevgili terazimin aşık olduğu kişinin hayalleri neymiş? içinden geçen neymiş? Baya bir sıkıntılı. Hmm, evet baya bir sıkıntı var sevgili arkadaşlar. Neden sıkıntı? Bakacağız. Evet. Hmm. Destenin altını görüyorsunuz. Oraya daha sonra geleceğim canlar. Evet terazi burcu arkadaşlarım. Sevgili teraziciklerim benim. Aşık olduğunuz. Şöyle mi yapsam? Evet şu şekil. Şu şekil. Açıyı bir türlü tutturamıyorum. Kartları yamuk yumuk mu koyuyorum? Ne yapıyorum anlamıyorum ki arkadaşlar. Evet aşık olduğunuz kişilerin. Tek kişi tabii ki bu. Tek kişi derken şu an beni izleyen. Sevgili bay veya bayan. Terazi burcu arkadaşımın aşık olduğu kişinin hayalleri. Yani dördü de aynı kişiye ait. Bunu anlatmaya çalışıyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi sizin o aşık olduğunuz kişi bayağı bir mutsuz. Bayağı bayağı bir mutsuz. Bu kartlar nedir? Gözünüzü seveyim ya. Sıkıntı içinde görüyorsunuz. Önünü göremiyor. İç dünyası tabii ki bu dış dünyası değil. İçinin hayalleri, içinden geçenler İç dünyasında yolculuğa çıkmış. Kaçmak istiyor. Bir yerlere göçmek istiyor. Gitmek istiyor. Görüyorsunuz vaziyeti. Kaçayım gideyim. Şöyle diyor. Efendim bu aşıklar açılımı, aşk açılımı yaptığım için sevgili arkadaşlar, sevgili teraziciklerim. Aslında cinsiyet vermek istemiyorum da şöyle söyleyeyim ben size. Ya şöyle adam gibi adam çıksa ya da kadın gibi kadın çıksa yoluma. Her ikisini de söylemek durumundayım şöyle çıksa yoluma onunla kaçar giderim bir yerlere yanlış anlamayın kaçar giderim derken ya tutarım elinden gereken yere giderim yeniden doğuş yaşarım geçmişi öldürürüm ya geçmiş biter arkadaş at gibi çiğner ezer geçer giderim öyle biri çıksa keşke yoluma benim çıksa İç dünyamda ben zaten mutsuzum zaten sıkıntı içindeyim artık ne derdi sıkıntısı varsa ailesinde özelinde farklı sıkıntıları olabilir aşk olarak ya da mutsuzluğu var bu insanın ki öyle öyle kesinlikle mutlu değil çıksa keşke şöyle adam gibi adam veya kadın gibi kadın tutsam elinden veya o benim elimden tutsa atlayıp gitsek yaşamamız gereken yere geçmişi bitirsem Yeniden şöyle bir doğuş yaşasam birbirimizi olduğumuz gibi kabul etsek çünkü güneş kartımız olduğu gibi kabullenmekten de söz eder sevgili arkadaşlarım maddi anlamda çok zengin olmayabilirsiniz küçük çaplı sıkıntılarınız borcunuz harcınız da olabilir o manada söylüyorum keşke birbirimizde olduğumuz gibi kabul etsek tamamen yenilensek geçmişi patlatsak bitirsek gitsek bitsin geçmiş bitsin artık yenilensek şöyle beni mutlu edecek birbirimizi olduğumuz gibi kabul edebileceğimiz insan gibi insan benim yoluma çıksa yenileneceğim ya yenileneceğim ben şöyle kendime geleceğim ben konuşmuyorum arkadaşlar sizin aşık olduğunuz kişi konuşuyor şu anda burada bir anda ruhu benim bedenime giriyor konuşuyor ben ben değilim şu anda onun ağzından konuşuyorum rahat olun ya şöyle biri çıksa yoluma insan gibi insan çıksa tutsa elimden gidelim nereye gideceksek tutsun borcumuz harcamız olabilir sıkıntımız olabilir hiç umrumla değil yenilenelim ya ya ezelim geçelim geçmiş gitsin artık yenilenelim eskinin olumsuzluğu geride kalsın ne kusurumuz varsa dört dörtlük insan yok kusurumuz neyse birbirimizi olduğumuz gibi kabul edelim tamamen geçmişi yıkalım yeni bir ben yapalım diyor ah canım ya çok mutsuz çok mutsuz çok mutsuz yeni bir beni yaptık mı yıktık mı tamamen yıktık mı yenilendik mi Ondan sonra şöyle geriye bakmamız lazım diyor. Şöyle bir geriye bakarım ben diyor. Nerede o eskinin olumsuzlukları? Savaştan arınmış, tahriplerden sıyrılmış, bandajlardan sıyrılmış. Artık bakın nasıl tebessümle gülümsüyor. Hafif geriye bakarak işte ben bunu istiyorum diyor. Artık yeter bunlar, bunlar bitsin. Bunlar bitsin. Güzel yere doğru gidelim artık yeter. Gelsin şöyle... Adam gibi adam veya kadın gibi kadın insan gelsin diyor insan ah benim sevgili narin teraziciklerim adaletin terazileri madem bu kadar ay nasıl da bakın arayış içerisinde ya ben bu destelerin altını göstermekten kart açamaz oldum arkadaşlar ne yapayım göstermeden de duramıyorum nasıldı üzgün mutsuz niçin mutsuz işte bunun için mutsuz Şöyle mutlu bir çatı altında olmadığı için mutsuz. Bu vaziyet ne Allah aşkına ya? Bu vaziyette mutluluk olur mu? Olmaz tabii ki sevgili arkadaşlar. Bu lazım bu. Kartlarımıza baktığınız zaman. Şimdi şunları saymayalım da. Şu kartımıza bir bakalım. Şöyle bir eşleştirelim. Hangisi güzel duruyor? Hangisi güzel ve temiz duruyor? Şu vaziyete bakın. Şu vaziyete bakın değil mi? Ya karar sizin artık bakın. Burada da iki kişi var. Çocukları saymayalım. Burada da iki kişi var. Şunun ferah ve temiz görüntüsüne bakın. Bir de şu vaziyete bir bakın. İşte sizin aşık olduğunuz kişi şu an bu halde. Ben bunu istiyorum diyor. Bunu istemiyorum diyor. Ah benim teraziciklerim. Hiç durmayın durmayın. Vallahi yani nasıl diyeyim bilmiyorum ki yanıyor yıkılıyor. Yanıyor yıkılıyor. Şimdi benim terazi arkadaşlarım, hmm. benim terazi arkadaşlarım 30 Ağustos'a kadar bu kişiye, çünkü kişi demek durumundayım canlar, izleyen kişi için söylüyorum bunu sevgili arkadaşlar. Çünkü 4 kart bir insana ait. Şu an beni hangi terazi arkadaşım izliyorsa sizin aşık olduğunuz kişinin duygu ve hayalleri, düşünceleri işte bunlar. Şimdi madem böyle düşünüyor bu insan, böyle düşünüyor. Benim sevgili terazim, güzel arkadaşım 30 Ağustos'a kadarki süreçte çıktı ilanı aşk yapıyor. Sevgisini itiraf edecek. Öyle farz edelim değil mi canlar? Size bu insan ne tepki verecek? Evet mi, hayır mı diyecek? Yoksa sıcak mı bakacak, soğuk mu bakacak? Tek bir kartla bakalım mı buna? 30 Ağustos'a kadar... İlanı aşk ettiniz. Öyle farz ediyoruz. Bakayım bu insan size ne tepki verecek. Açıyoruz. Hmm. Geriye bakış yapıyor. Kısıtlı, totoklu Göremeyecek. Göremeyecek bu insan. Sevgili arkadaşlar göremiyor. Niçin göremiyor? Bakın. Çünkü burada da başa aşağıda. Sizin belki... Psikolojik mende biraz sıkıntıları var bu insanı yanlış anlamayın sevgili arkadaşlar psikolojik mende maddi manevi de sıkıntıları olduğu için aile sıkıntısı da var bu insanın sizin o aşk duyduğunuz kişinin sizin ne kadar ona ilan aşk etseniz de şöyle söyleyeyim ben sahsı da kötü değil bakın bu insan aslında kötü değil sadece bazı şeyleri o dönem içerisinde göremeyecek ama size şunu söyleyeyim sizin ona ilan ettiğiniz aşk veya sevginizi bu insan tam olarak göremeyecek kısıtlı tutuklu hissedecek kendini ama gelin görün ki şansınız var bakın son derece size karşı iyi niyetli olacak yani şöyle söyleyeyim hayır demeyecek size öyle çok da bayıla bayıla evet diyerek de atmayacak kendini biraz kısıtlı tutuklu hissedecek bazı şeyleri de bir miktarcık göremeyebilir yani sizin ne bileyim artık çiçek uzatıyorsunuz örneğin mesaj atıyorsunuz ne bileyim onun ne kadar peşinden koştuğunuzu onu ne kadar sevdiğinizi yüzde yüz mü yapıyorsunuz örneğin yüzde altmış görebilir ya bu ne kadar benim için can atıyor diye demeyebilir o kadar onu göremeyebilir bu insan bakın kartlarımız asla yanılmamıştır ama şunu söyleyeyim son derece iyi niyetli bakacak size bu insan Siz de bu iyi niyeti kaçırmayın derim ne olur bir hafta 10 gün veya 2 hafta kadar bu vaziyeti alır daha sonra ardından canlanma yaşar hiç merak etmeyin sevgili arkadaşlarım şimdi ben burada bırakmayacağım İyi niyetli size karşı iyi niyetli bakacak bakın destenin altını görüyorsunuz değil mi ardından Risk almak isteyecek. İlk etapta bakın rahat olun sevgili teraziciklerim. İlk etapta bu insan belki de aile, anne, baba, başka farklı boyut, farklı şeyler anlayın. Pek dile de getirmek istemiyorum onlardan dolayı. Biraz kısıtlı tutuklu görebilir kendini bir süre sonra, bir süre sonra sevgili teraziciklerim sizin için risk alacak bu insan. Neden? Bakın burada ne var? Aman Allah'ım. Terazi beni seviyor diyecek beni seven biri var bu da neyin ne zaman Allah'ım beni seven biri var demektir bakın seven biri birinin varlığını hissetmek demektir kartımız anıların dışında anılar kartıdır fakat anıların da dışında seven birinin varlığını bilmek demektir bakın aa terazi beni seviyor bana aşık ya baksana iki haftadır peşimden koşuyor Ben onu görmememen rağmen hiç de pes etmedi ne kadar da seveceğim bir insan ya ne kadar içten candan samimi diyecek bu insan artı ardından sizi kaybetmemek için risk alacak anlayın ne demek istediğimi belki farklı şeyler de olabilir bundan dolayı bu insan risk alacak sizin için yapacak bunu sevgili teraziciklerim süper yani haberiniz olsun hiç durmayın ilan aşk edin şimdi bu açılımımız için Aşk kartım ne önerecek sizlere mesajı olarak sevgili arkadaşlar işte buyurun gerçek sevgi diyor çünkü karşı taraf sevgi istiyor sevgiyi sizin gerçek sevginizi görecek bu insan gerçek sevgi diyor ah benim terazicim ya güzel kalpli insan o hiç kötü niyetli yaklaşır mı karşı tarafı teraziden zarar gelir mi ya o da fark edecek zaten daha sonra fark edecek sizin için bakın risk alacak risk ah hadi iyisiniz canlar gerçek sevgi tükenmez ruh eşinle gerçek sevgi tükenmez ruh eşinse seninle kalır seni seven seni olduğun gibi kabul eder bu aşkın gerçekliğini artık seni tatmin ediyor olumlama aşkım gerçek bakın gerçek sevgi gerçek sevgi tükenmez diyor ruh eşinse seninle kalır seni seven seni olduğun gibi kabul eder bu aşkın gerçekliği artık seni tatmin ediyor olumlama aşkım gerçek hmm, başta biraz bir takılma yaşadım canlar çünkü renklerden dolayı gözlerim gidiyor gidiyor bir türlü gözlük de vermiyorlar bana aslında kör falan da değilim bir renk körlüğüm var sevgili arkadaşlar ben şimdi bakın o kadar güzel ki o kadar güzel gelmiş ki sevgili Teraziciklerim az önce ne dedim ben burada benim kartlarım hep birbirlerini takip ediyor ne dedim burada atıyorum borcunuz olabilir harcınız olabilir ne bileyim küçük çaplı özürleriniz olabilir bedensel olarak örnek veriyorum canlar başta burayı anlatırken ne dedim karşı taraf ya insan gibi insan çıksın insan gibi insan çıksın bay veya bayan Sıkıntı mı var borç harç mı var bunların önemi yok birbirimizi olduğumuz gibi kabul edelim diyor ben seni sen yeter ki insan gibi insan ol beni sevdiğini bileyim ben seni olduğun gibi kabul ederim diyor bakın burada bunu söylüyor değil mi aman Allah'ım burası da aynını söylüyor sizi olduğunuz gibi kabul edecek diyor buyurun daha ne olsun nasıl da birbirini takip ediyor sevgili arkadaşlar ya ...bu aşkın gerçekliği artık seni tatmin ediyor... ...olumlu aşkım gerçek diyeceksin... ...bu kadar basit... ...tamam bitti. ...ah benim teraziciklerim... ...karşı taraf... ...sizin onu sevdiğinizi... ...sizin ona karşı ciddi olduğunuzu gördüğünde... ...o da farklı... ...dan başka bir boyuta geçecek ve... ...size sevgi verecek... ...sevgi yolla diyor bakın... ...bu kartlar tamamen... ...karşı tarafta... Buyurun sevgi yolla diyor... Beni seveni ben de severim diyor bitti. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak. Kalplere sevgi tohumları ekecek. Ve o sevginin pembe gülleri onda da açacak, sende de açacak, dünyanızda da açacak diyor meleğim sizler için. Sevgili teraziciklerim harika ötesi çıktı. Efendim ciddi olun, efendi olun, hanım hanımcık olun. Sevginizi gösterin. Karşı taraf sizin için her tür riski alacaktır sevgili teraziciklerim benim efendim bu açılımımızın sonuna geldik baya bunun süresini aştım ben sevgili arkadaşlar olsun sizlere değerdir sevgili arkadaşlarım tekrarlıyorum çay balığı aşk hayatınız kanalıma aboneliğinizi bekliyorum sizleri oraya davet ediyorum izlemenizi bakmanızı öneriyorum hem orada kalın hem burada kalın hep benimle kalın sevgili teraziciklerim